and <laughs> Ben dervişim dersin gözünü açarsın hal hal etmeye Halın var mıydın? Sen kendini tanıtan eline ilerinsin Hakkı ikretmeye. Dilin var mı? Sen kendini tanıtan eline glersin Hakkı ikretmeye dilin var mı? Her bir balık gibi ağa sararlar Rehberinden, müşidinden sorarlar Şema yakıp köşe ve köşe ararlar Ben arayayım dersin balın var mı Şema yapıp köşe eğip köşe yorarlar. Ben arayayım dersin balım var mı? Dertli olmayanlar derde yanar mı? Sadık dervi şikrandan döner mi? Her uçan kuş dağına gunar mı? Ben bülbülüm dersin gülün var mı? Her uçan kuş gül dağına mı Ben bülbülüm dersin gülün var mı Mürşit huzurumda, dala durmaya Dala durup hakka, boyun eğmeye <Gülüyor> Muhabbetten geçip, hırka giymeye Çarparaden demiş, salın var mı? Habbette geçip kırkajime çarpar eder iş salın var mı? Bir sultanım senin, derdin değişilmez Dertli olmayanların, derde düş olmaz Rehbersiz, mürşitsiz, yollar açılmaz Mürşide teyilde, elin var mı? Rehbersiz, mürşitsiz yollar açılmaz Mürşid eteğinde, elin var mı?